Fiyat gruplarına göre kampanya nasıl oluşturulur? Bunun için arama alanına kampanya yazıp kampanyalar ekranına gelerek buradan ekleyeceğimiz yeni satış kampanyasında fiyat gruplarına göre kampanya oluşturmadan önce buradan ilgili ürünü seçerek fiyat grubu eşleştirmesini sağlayıp tek tek bağlantı sağlayabiliriz. Ama bunun yerine her bir fiyat grubuna göre tanımlama yapacağımdan dolayı yeni bir sekme daha açar. Sistem parametrelerine gelir. Burada kampanya, barkod şeklinde yazdığımızda karşımıza kampanya içerisine barkod okutunca fiyat grupları kadar satır açılsın mı parametresi? Evet yapılır. Bu parametre sayesinde Barkod alanına geldiğimizde ve ilgili ürünümüzün barkodunu okuttuğumuzda ürünlerimiz fiyat grubu kadar satır açılacaktır. Ve bu sayede eğer stok kartındaki sabit fiyatları kullanmak istemiyorsak kampanyaya bağlı bir satış işlemi gerçekleştirmek istiyorsak kampanya üzerinden fiyat gruplu olarak oluşturabiliriz. Örneğin nakit fiyatlarımı belirtip Parçalı ödeme ve taksitli işlemlerim de aynı şekilde olacağından dolayı bu şekilde bir tanımlama sağlarım. Ürünü için kampanya şeklinde bir açıklama belirtir ve bu kampanyamı kaydettikten sonra yeni bir sekme daha açarak mağazacılık modülünden mağaza satış ekranımızı çalıştırırız. Ve buradan kampanya dahilindeki ürünümüzün barkodunu okuttuğumuzda, Ürünümüzün fiyatı 1500 artı KDV dahil şeklinde fiyat gruplarına baktığımızda fiyatlarımızın kampanya dahilinde güncellendiğini görür. Bu şekilde fiyat gruplarına bağlı kampanya tanım işlemini gerçekleştirebiliriz.